Beyin aslında kalori aramıyor. Beyin besin arıyor. Yemeklerin içindeki besin miktarı yüksekse o zaman çok rahat edersiniz. Ama değilse o zaman ilave yemek istersiniz. Tabi ilave yemeklerde kabahidrit yemekler en başta koyuyorum ama onunla başka diğer yemekler de dahil edebilirsiniz. Ama içinde kalori olduğu için zamanla şişmanlık ortaya çıkıyor. Evet.